Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda kutusunu görmüş olduğunuz TCL'in 20S isimli Türkiye'de üretilen, burası çok çok çok önemli, cep telefonunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın dönemde birçok marka Türkiye'de fabrikasını kurdu ve üretimi başladı. Bunlar arasında Xiaomi var, Oppo var ve Samsung var ve benzeri birçok markalarda var. TCL de aslında bu markalardan bir tanesi ve Türkiye'de Arçelik birlikte ortaklaşa bir üretime başladı. Bu cep telefonu da Türkiye'de üretilen ilk TCL marka cep telefonu. Zaten kutusunun üzerinde de, şimdi bu kutuda değil ama ikinci bir kutusu vardı onu da detaylarda göstereceğim sizlere. O kutunun üzerinde Türkiye'de üretildiğini dair ibaret çok net bir şekilde görülüyordu. Bu kutunun da altında onu da detaylardan size gösteririm. Özel bir bölümde de Türkiye'de üretildiği bilgisi yer alıyor. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben telefonun bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Telefonumuzun dış çerçevesi üstte ve altta daha doğrusu altta biraz daha kalın. Üstte çok daha ince bir şekilde tasarlanmış. Yanlarda da oldukça ince bir çerçevemiz mevcut. Kamera tarafı ise damla şeklinde bir çentikle tam ortaya yerleştirilmiş. Ekranın üst kısmı yer alıyor arkadaşlar. Bunun dışında yan yüze önden baktığımızda yan yüzü çevirdiğimizde bir ses açma kapama tuşu, onun hem alt, hemen altında bir power tuşu yani güç tuşu var. Bunun dışında diğer sol tarafta ise yine bir başka bir tuşumuz da mevcut. Bu tuşta da Google Asistan otomatik olarak açılmış oluyor. Ona özel bir tuş atanmış. Sim kart yuvası da hemen sol taraftaki bulunan bu tuşun üst kısmında yer alıyor. Alt tarafa bakacak olursak hoparlör çıkışları mevcut. Bir de yani Type-C bağlantı yuvası var. Bu hem data aktarımı için hem de şarj için kullanılıyor. Üst kısımda ise 3.5 mm kulaklık girişin olduğunu belirtmiş olayım. Arka tarafı çevirecek olursak karşımıza dörtlü bir kamera çıkıyor. Onun hemen yanında şöyle güzel de bir parmak izi okuyucumuz var. Bunun dışında arka tarafta bir de LED lambamız var. Onun dışında başka bir şey yok. Sadece alt kısmın böyle aşağıya doğru olan bir bölümünde de TCL yazısını ekranın arka kapağını orada görmüş oluyoruz. Bu şekilde bir fiziksel görünümü olduğunu söyleyelim. Şimdi gelin TCL 20S'in teknik özelliklerine bir göz atalım. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Tabloya bakalım. 6.82 inçlik 720x1640 piksellik HD IPS bir ekranımız var. Bu telefonda 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı var. Ayrıca mikro istik kart desteğinin olduğunu söyleyelim. Snapdragon 460 chipsetini kullanıyor. 16 megapiksel kameramız var. Buna 5 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik bir alan derinliği kamerasının eşlik ettiğini söyleyelim. Ön kameramız ise az önce genel görünümde bahsetmiştim. Damla çentik şeklinde ön yüzde yer alıyor. Android 11 işletim sistemi var. Şimdi burası önemli. Android 10 ile gelmiyor. Doğrudan doğruya Android 11 ile geliyor arkadaşlar. Bu da Güncelleme için beklemeyeceğiniz anlamına geliyor. Önemli bir artı olduğunu söyleyeyim. Teknik özelliklere devam edecek olursak Bluetooth 5.0 var. HDR desteğinin olduğunu söyleyeyim. 5000 mAh'lik pilimiz var. Ki oldukça iyi bir pil olduğunu söyleyeyim. Bu yüksek bir pil değeri arkadaşlar. Ve 18 Watt'lık da hızlı şarj desteğinin yine cihazla beraber geldiğini söyleyelim Ve 2700 TL'de bir fiyat etiketi var. Tavsiye edilen satış fiyatı bu. Şimdi Genel görünümünden bahsettim. Teknik özelliklerden de bahsettim. Gelelim kullanım deneyimine. Bir kere ekran büyük arkadaşlar. 6.82 inçlik bir ekran olduğunu söylemiştik. Oldukça büyük bir ekranımız var ve özellikle bu da film izlerken ya da oyun oynarken çok daha büyük bir alanda kullanım bize imkanı sağlıyor. Tasarım olarak da ben tasarımını beğendim. Bu arka yüzeyde böyle bir TCL olduğu kısımda böyle bir ince uzun bir çizgimiz var. Bu çizgi sayesinde böyle daha hareketli bir tasarım olmuş. Renk olarak da güzel bir rengi var. En azından bize gönderilen sürüm benim renk olarak hoşuma gitti. Onu da belirtmiş olayım. Kullanımda günlük ihtiyaçlarımızı fazlasıyla görebilecek bir işletim sistemi ve işte donanım ve yazılım çözümünün olduğunu söyleyeyim. Android 11 ile geliyor olması önemli bir artısı. Ek olarak baktığımızda Snapdragon 460 da hani giriş seviyesinin veya, veya orta seviye cihazlarda görmeye alıştığımız bir işlemci. Bu üründe de yani birçok ihtiyacınızı rahatlıkla görüyor. Günlük olarak her türlü ihtiyacınızı görür. Oyun oynarsınız. Birçok işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mesela biz bunda PUBG oynadık. Farklı oyunları da denedik. Herhangi bir sıkıntı olmadan oynuyorsunuz. Ve sıkıntı yaşamadan da bu oyunları istediğiniz gibi oynamanız mümkün hale geliyor. Yani aslında günlük ihtiyaçlar için fazlasıyla iyi bir cep telefonu var karşımızda. Biz aynı zamanda ne yaptık biliyorsunuz standart olarak bu testleri yapıyoruz. Farklı sentetik testler de yaptık kullanım deneyimin dışında size rakamlar da verebilmek için şu anda onlardan bir tanesini size göstereyim. PC Mark'ın testini uyguladık. 5768 puan aldı. TCL 20SE Geekbench testinde ise single core'da 247, multi core'da ise 1084 puan aldı bizden ürün. Yani bu rakamlar üzerindeki işlemci, RAM ve depolama alanı gibi diğer bileşenlerde kattığımızda aslında ortalama değerler olduğunu söyleyebiliriz. O da günlük kullanım için bu telefonun bize yeterli olduğu anlamına geliyor. Söylediğim gibi oyun oynadık, uygulama yükledik. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ayrıca e biliyorsunuz TCL'in uzman olduğu bir olan var. O da ekran teknolojisi. Next Vision özelliği yine bu üründe de bulunuyor. Bu sayede renkler daha gerçekçi olarak kullanabiliyorsunuz. Daha gerçekçi renkleri görebiliyorsunuz. Bunu da yine menüden bu drop dediğimiz, yukarı doğru kaydırdığımız zaman ya da aşağı doğru çektiğimiz zaman parmağımızı gelen menüden Açıp kapatabileceğiniz bir özellik. Bu zaten açılışta da size soruyor. Yani telefonu kurarken size soruyor. Aynı zamanda isterseniz de bu özelliği e, istediğiniz gibi açıp kapatmanız da mümkün. Bu sayede biraz daha böyle e, renkleri falan daha net ve daha keskin olarak görebiliyorsunuz. Bu arada NFC özelliği de var. Yine onu da menüden kapatabiliyorsunuz. Tek elle kullanım özelliği gibi mesela enteresan özellikler de var. O zaman ekran, çünkü ekran biraz büyük olduğu için tek elle kullanım zor olabiliyor bazen. Ben sıkıntı yaşamadım mesela. En yani en uzak noktasına veya en yakın noktasına göre tek parmağımla ulaşamam yani bazen sorun olabiliyor ama küçük elliyseniz eğer tek el moduna aldığınız zaman e, rahat bir şekilde telefonu kullanabiliyorsunuz. E, bazı oyunlar oynadık dedim PUBG oynadık mesela ki genelde PUBG soruluyor hani PUBG kaldırır mı abi PUBG oynatır mı diye çok soruyorsunuz bunu Evet oynatır arkadaşlar sormanıza gerek yok. Biz sizin için oynadık oynattığını da gördük şu anda detaylarda da ekranda siz de görüyorsunuz sıkıntısız bir şekilde PUBG'yi oynatıyor. Tabii ki üzerindeki işlemciyle hani böyle sonuna kadar vereyim, tüm ayarları dibine kadar açayım gibi bir şey olmayacaktır. Ama oynatıyor mu? Oynatıyor. Sorunun cevabı evet arkadaşlar. Uygulama tarafında zaten Android desteği olduğu için Google Play Store'daki bütün uygulamaları bu cihazda kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı vesaire yok. Kamera tarafına gelecek olsak şimdi en çok merak edilen konu genelde kamera tarafı oluyor. Şimdi kamera aslında daha önceki TCL modellerinde gördüğümüz kameralarla hemen hemen aynı. Bir karşımıza bir mesela işte 4x'e kadar ki 4x'de tabii ki tak tersi dijital zoom oluyor ama o da oldukça iyi bir sonuç verdiğini söyleyebilirim. Zoom'u olan bir kamera var. Ayrı zamanda geniş açı özelliği de var. Bu da önemli. Ek olarak da makro vesaire de yapabiliyorsunuz. Ben kamerasını beğendim. Yani dörtlü bir kameramız var. Ana kameramız 16 megapiksel ve bu da bize birçok yerde rahat bir şekilde kullanım sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar da çekebiliyoruz. Örnekleri de yine videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Kameraların video performansı da güzel. Hem ön hem arka kameranın portre modu var. Hem arka kamerada hem ön kamerada bunu kullanabiliyorsunuz. Arkayı e, flu ya da net istediğiniz gibi ayarlamanız mümkün olabiliyor. E, bu sayede de hani kamera en azından bu segmentteki diğer cep telefonlarından eksik kalır yönü yok. Hatta böyle çok enteresan özellikleri de var. Panorama mesela zaten var ama ışık takibi özelliği var mesela. Özellikle gece çekimlerinde, araçların geçtiği caddelerde böyle ışıkların takip edildiği şekilde fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Şimdi gelin TCL 20S ile çektiğimiz örnekleri sizinle bir paylaşayım. Ondan sonra incelememize devam edelim. Videoyu, TCL 20 SE'nin ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Şu anda kapalı bir mekandayım ve ters ışık, doğru ışık, mesela kameranın arkasından gelen ışık vesaire hepsini burada şu anda deneyebilme imkanım var. Gördüğünüz gibi ters ışıkta da oldukça iyi bir kamera performansı var. Bu arada ön kamera ve arka kamera aynı şekilde 1080p yani Full HD 30 fps video kayıt yapabiliyor. Evet arkadaşlar bu videoyu TCL 20 SE'nin ana kamerasını kullanarak kaydediyorum. ediyorum. Video kayıt sırasında zoom da girebiliyorsunuz. 1X, 2X ve 4X olmak üzere farklı zoom seçenekleri de kayıt sırasında kullanılabiliyor. Şu anda ben bunu göstermiş oldum. Oldukça güzel ve güneşli bir havada çekiyorum bu kaydı. Full HD video kayıt yapabiliyor. TCL 20 SE'nin ana kamerası. Gelelim pil tarafına arkadaşlar. Bir cep telefonunun en önemli şeylerinden bir tanesi pil. Özellikle de hızlı şarj meselesi. Şimdi onlardan biraz bahsedeceğim. 5000 miliamperlik bir pilimiz var. Pil çok iyi onu söyleyebilirim. E, uzun süreler sizi götürüyor ama tabii şimdi bu çok göreceli bir kavram. Ben birazcık rakamlarla konuşmayı seven de bir insan olduğum için test de yaptık. E, PCMark'ın batarya testi var biliyorsunuz. Ekranda görüyorsunuz şu anda bu teste 15 saat 53 dakika gibi bence çok iyi bir değer verdi. Öyle söyleyeyim. Yani bu testi 15 saat 53 dakika demek siz bu telefonu yaklaşık olarak bu kadar sürede çok kesintisiz olarak rahat bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Çünkü e, genelde ortalama bir cep telefonunda bu rakamlar 12-13 saat oluyor. 15 saate çıkmış olması pil ömrünün oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Bir de çok böyle anlatılmayan bazı özellikler var bu telefonun. Ben de kurcalarken buldum arkadaşlar. Nedir? Bu telefonda ters şarj özelliği var. Belki merak edenler olabilir ters ters nedir? Veya bazıları da biliyordur belki. Ters cihaz şu arkadaşlar. Bu cihaz başka cihazları şarj edebiliyor. Peki bu nasıl olacak? İki ucu da tip C dediğimiz bir kablonuz varsa ya da bir kablo bulursanız buna takıyorsunuz, başka bir telefona bağlıyorsunuz ya da başka bir cihaza onu şarj ediyor. Bu da güzel bir özellik. Acil durumlarda powerbank gibi kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı telefonlarda bu Kablolu olarak da sunulan bir özellik ama orta sınıfta veya giriş çevresinde çok fazla böyle bir özellik bulunmaz. Bu modelde kablolu da olsa bir ters şarj özelliği var. Bu arada şundan da bahsetmek isterim. Şöyle bir adaptörümüz çıkıyor. Adaptör 10 wattlık ama telefon 18 watt'a kadar hızlı şarja destekliyor. Yani eğer elinizde daha güçlü bir adaptörünüz varsa onu takarak da 18 Watt'a kadar hızlı şarjda yapabiliyorsunuz. Yaklaşık 2 saatte sürüyor. Bununla beraber şarj etmeye kalktığınızda cihazı. Öte yandan kutusundan bir de kılıf da çıkıyor. Şöyle şunu göstereyim. Biz kutu açılımı çekmediğimiz için en azından bunu söylemek istiyorum. Şöyle bir kılıf, yumuşak bir kılıf çıkıyor. Ben genelde mesela telefon aldığım zaman veya test ettiğim zaman bu kılıflarla kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü düştüğü zaman mesela bakın şöyle. Buradan düştüğü zaman, normal telefon düşerse zarar görebilir ama bu kılıflarla hiçbir şekilde bir şey olmamış oluyor. Ee, o yüzden bu kılıf çıkması önemli. Neden? Ya dışarıdan da bulursunuz 10 lira 20 liralık kılıflar belki ama aramak zorunda kalmıyorsunuz. Cihazı aldığınız andan itibaren kutusundan bu kılıfta çıkmış oluyor bence. Bu da çok önemli artılardan bir tanesi. Şimdi gelelim hepimizin merak ettiği konulardan bir tanesi olan TCL 20SE'nin fiyatına. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 2700 TL civarında idi. Bu tavsiye edilen satış fiyatı olarak geçiyor. Bunun biraz altına ve biraz üzerine farklı satıcılardan bu telefonu satın alabilirsiniz. Türk malı olması önemli. Onun altını özellikle çiziyorum. Ama bence fiyatı biraz daha düşebilir gibi sanki. Ona bana bana öyle geliyor. Böyle 2500 civarında olsa tadından yenmez bir telefon olur diye düşünüyorum. Peki fiyat normal mi, yüksek mi, alçak mı? E, vergilere vesaireye baktığımızda aslında fiyatın normal olduğunu söyleyebiliriz ama... Tabii ki gönül ister ki bu tarz telefonları biraz daha bir ucuza alalım ama telefon piyasası da biraz otomobil piyasası gibi oldu arkadaşlar. Ne yazık ki e, vergilerden çeşitli e, vergi, şunlar bunlar derken fiyatlar ne yazık ki biraz artık ki Türkiye'de üretilen telefonların biz daha ucuz olmasını bekliyorduk ama ne yazık ki hayal ettiğimiz olmadığı Vergilerden ve diğer etkenlerden dolayı fiyatların bir tık yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama söylediğim gibi bu özelliklerde bir telefon almaya kalktığınızda zaten 3 aşağı 5 yukarı bu parayı veriyorsunuz. TCL üzerinde bir yorum değil bu. Genel olarak telefon fiyatları birazcık yüksek. Umarız ki önümüzdeki günlerde biraz düşer diye temenni de bulmalım. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere TCL 20 senin özelliklerini anlatmaya çalıştık. Kamerasından girdik ve pilinden çıktık. E oldukça iyi bir telefon olmuş. Onu söyleyebilirim. Türkiye'de üretilmesi önemli bir artı. Made in Turkey damgasını gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz, seviniyoruz. Hoşumuza gidiyor bunlar. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. İncelemeyi ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da sizin merak ettiğiniz farklı konular varsa yorumlar kısmında bize iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepsini okuyoruz. Elinizden geldiğince de yanıtlamaya çalışıyoruz.